Ankara'nın en büyük ilçelerinden bir tanesi Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel stüdyomuzda. Etimeskut Ankara'nın aynı zamanda son yıllarda büyük bir gelişme gösteren ilçelerinden bir tanesi. Ee, çalışmalar oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor ve Sayın Başkan'a soracağız hepsini. Yorumlar, fikirler varsa bekliyoruz. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nebi Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız Sayın Başkan? Çok şükür. Çalışıyoruz. Yaz biraz yoğun geçiyor galiba değil mi? E, e, yaz... Yerel yönetimlerin özellikle e, harman dönemi derler, <gülüyor> harman kaldırma. Dolayısıyla e, yerel yönetimler her yer olduğu gibi biz de Temeskut'ta Bahar'la birlikte beraber şimdi e, Kasım, Aralık'a kadar <gülüyor> yoğun bir çalışma sergileriz. Yol, kaldırım, park, sosyal donatı, sosyal kültürler birçok hizmeti, sportif birçok hizmeti. Bu dönemde yoğunlaştırız, Dolayısıyla yoğun geçiyor evet. Ama bitmiyor tabii işler. Bitmez yani işler Yerilikler bitince. Yerilikler yetmiyor. Tabii yani işler bitince bizim de görev <gülüyor> <gülüyor> Doğru, <gülüyor> Doğru sayın <gülüyor> olmaz. İş bitmez. Vatandaşın hizmeti her zaman e, en iyi şekilde verilecektir. Şimdi çalışmalardan bahsedelim istiyorum. Epey bir çalışmanız var. Evet. Zaten gidince de görüyor insanlar. Meskut'ta gidenler, orada yaşayanlar. Şöyle birkaç çalışmadan bahsedelim. Mesela ilk durağımız Kırgızistan olsun. Orada yaptığınız bir okul var. Neden Kırgızistan ve ne yaptınız orada Sayın Başkan? Biraz bundan bahseder misiniz? Evet. Tabii direkt girdik ama konuya bir ekran başındaki seyircilerimizi de selamlayalım. Tabii. Günaydın diyelim. Hayırlı günler temennisinde bunlar. Tabii Kırgızistan'a son bundan yaklaşık 15 gün kadar önce gittik ve orada bir kreş ve anaokulu yapımını gerçekleştirmiştik. Bunun açılışını yaptık, geldik. Peki neden Kırgızistan ve niye böyle bir şey yaptık? Tabii biz 2018 yılında Kırgızistan'ın Narın şehriyle kardeş şehir olduk. <Gülüyor> Bu kardeş şehir münasebetiyle oraya bir ziyaretimiz olmuştu. Bu ziyaret esnasında da burada bir anaokulunun ihtiyaç olduğunu görmüştük o dönemde. O dönemin oranın yöneticileri, vali, belediye başkanlarıyla birlikte onlar bizden böyle bir talepte bulunmuşlardı. Böyle bir şeye ihtiyacımız var, bize destek olabilir misiniz, yardımcı olabilir misiniz demişlerdi. Biz de bu konuyu belediye meclisimizde kararlaştırdık, karara bağladık ve oraya bir okul yapmaya karar verdik o dönemde 2018. Tabii sonuçta Kırgızistan Çin sınırında. Narın şehri de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e yaklaşık 350-400 km arasında. 370 küsur km mesafede. Ve Çin sırına 75-80 km bir şey. Tanrı Dağları'nın eteklerinde böyle güzel bir şehir. ve Nüfusu 60 binlerde merkez nüfusu ilçeleriyle birlikte 250 bin civarında bir nüfusa sahip bir şehir. Burada böyle bir bala diyorlar çocuklara. Hı -hı. Bu balaların, çocukların böyle bir ihtiyacını gidermek gerçekten bizim için elzemdi. Biz Etemeskut'ta birçok kreşler yapıyoruz. Şimdi yeni de yapıyorum. Birçok testler yaptık. Evet. Yaşam evet. merkezleri, spor merkezleri, eğitim merkezleri. Ee, vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, şehrimizi çağdaş kentler seviyesine yükseltecek birçok çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Peki niye Kırgızistan? Kırgızistan olmayabilirdi, işte Kazakistan'da olabilirdi, Türkmenistan'da olabilirdi. Olmayacak da demiyorum, belki de olur yarın. Ama bugüne kadar birçok belediyeler, büyükşehir belediyelerde dahil olmak üzere, e, hep böyle kardeş şehirler yapmışlar. <Gülüyor> Benim araştırmam bu yönde. Yanlış bilgim varsa herkesten özür dilerim. Ama hep böyle e, gidilmiş, gelinmiş, böyle ufak tefek kültürel e, faaliyetler yapılmış. İşte halk oyunuydu, türküsüydü, şarkısıydı ama verilen sözler olmuş, hiçbir şey gerçekleşmemiş. Ama e, bu coğrafyada ilk defa devletimizin haricinde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin haricinde, devletimiz birçok şeyler yapmış Allah'a şükür. Bir Manas Üniversitesi kurmuş. Gezdim ben, gördüm. Yani gurur duydum yani. Orada her şeyiyle mükemmel bir şeyler yapmış. Birçok çalışmaların hastanesini yapmış, camisini yapmış, üniversitesini kurmuş. Ee, binlerce, on binlerce öğrenci okuyor. Ama yerel yönetimler olarak e, biz e, ilk olsak gerek. Böyle bir okul yaptık oraya. Kreş ve anaokulu yaptık. İhtiyaçtı. Ee, ve orada ona hizmet açtık. Adını da Atatürk'ümüzün ismini verdik. Evet. Oldukça Tabii. anlamlı böyle çok yerinde evet, olsun. Ya, yaptığımız iş anlamlıydı. Ee, ismi de anlamlı olmalıydı. Her şey e, orada bizi hatırlatmak durumundaydı. Hı -hı. Bizden açılış yaptık, geldik. Biz teslim ettik, geldik. Ama oradaki o yapılan okul ve ismi e, bize anlatmalı. Sonuçta Atatürk'ün ismini verdik. Orada insanlar mutlu oldu, mesut oldu. Biz de oraya giderken e, belediye meclisimizdeki grubu bulunan bütün siyasi partilerimizin temsilcileriyle gittik. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti gibi meclislerimizin üyelerimizin tamamıyla yaklaşık gittik. Ve herkes çok duygulandı. Herkes, Etemezkut belediyelerimiz böyle bir şeyi... Yapmış ne güzel yapmış, İyi ki yapmışız noktasında birçok tebrikleri, teşekkürleri de aldık. Sonuçta tabii ki büyük elçimiz var orada. Türkiye'nin büyük elçisi var. Bişkeş Büyük gelçisi kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Gerçekten bizimle çok ilgilendi. Havalimanına indiğimiz andan itibaren bizi dört gün boyunca havalimanında yolcu edene kadar bizi bırakmadı. Bütün e, faaliyetlerimize, çalışmalarımıza, açılışlarımıza refakat etti ve tabii ki netice itibariyle biz burayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yaptık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına gittik, açtık ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına bıraktık, geldik biz. Evet, biz belediyeyiz ama bizim belediyemizin başında Türkiye Cumhuriyeti Mesut Belediyesi yazar. Biz devletin bir kurumuyuz. İmkanımız vardı, gittik yaptık. Peki niye ee, üstlendiğimiz misyon bunu gerektiriyor? Şimdi biz sonuç itibariyle birlikten söz ediyoruz, beraberlikten söz ediyoruz. Türk coğrafyasındaki insanlarımızın gelişmesinden, büyümesinden söz ediyoruz. Beraber hareket etmesi gerektiğini düşünüyor ve söylüyoruz. Bunun için ortak hedefleri olmasını gerektiğini söylüyoruz. Ve bunu yıllardır söylüyoruz. Ve bu yönde e, e, mücadeleler vermişiz, çalışmışız, çabalaşmışız, anlatmışız. Hep bugün gün geldiğimiz noktada, elimizde imkan var, bu şeyleri yapmak zorundasınız. Yapmıyorsanız o zaman konuşmayacaksınız, yani her şey konuşmayla olmuyor. Konuşuyorsanız, söylüyorsanız ve yeri ve zamanı geldiğinde vazifenizi yapacaksınız. Siz yapmazsanız o zaman ne oluyor? Mesela burada bir bardak su koymuş arkadaşlar, bu bardak ve içinde su var. Ama bu bardağı ne doldursanız onu alır. Şimdi orada biz gitmezsek başkaları gidiyor. Ve nitekim bunun acı faturalarını da gelecek geçmişte, yakın geçmişte yaşadık. Bazı yapıların o bölgeleri hiç es geçmemişler. Oralarda ciddi etkileri olmuş. Son 15 Temmuz'un müsebbibi olan yapının. Onun için devlet ülkemiz bu yönüyle veya ülke adına hareket eden kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz bu coğrafyada muhakkak bir şeyler yapmak zorundayız. Muhakkak oraların gelişmesini, oraların kalkınmasını, oradaki insanlarımızın eğitilmesinin önünü açacak yatırımlar, özellikle eğitim alanında muhakkak yapmak zorundayız. Ve biz bunun bir başlangıcını yaptık Nebi Bey. Gerçekten ben birçok hizmet yaptım. İnanır mısın görev süresi içerisinde onlarca tesis yaptım. E Kutta bunları görüyorsunuz. Hı hı. Ve bu tesislerimiz bizim insanımızın her alanda olduğu için, spor alanında yaşam merkezlerimiz olsun, kültür merkezlerimiz olsun, spor merkezlerimiz olsun, aklınıza gelebilen her alanda birçok tesisler yaptık. Ve bunların hep temel atmalarını yaptık, açılışlarını yaptık. Elbette ki çok mutlu olduk, mesut olduk ama burada biz başka duygulandık. Düşünebiliyor musunuz? E, ecdadınız, atalarınızın çıkıp geldiği topraklar oralar. Evet, evet, evet. Yani şimdi tanrı dağları diyorum bakın size. Oralardan çıkıp gelmiş ecdad. E, şimdi oraların bugün buna ihtiyacı var. Gözümüzü kapatamayız, sırtımızı dönemeyiz. E, peki ne yapacağız? E, siz gözünüzü kapatır, sırtınızı dönerseniz birileri gözünü açmış bekliyor. Onun için biz de üzerimize düşeni en azından imkanımız buydu. Bu kadarını yaptık. Yarın Allah ne nasip eder bilmem. Ama e, önemli olan niyetlerdir. Bu niyeti orada gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Gerçekten çok da e, oradaki insanlar mutlu oldu. Mesela bir hanımefendi çıktı orada bir konuşma yaptı. Bakın mikrofonu istedi. Zannediyorum o bölge halkından biriydi. Dedi ki, bize tercüme ediyorlar tabii. Evet. Bu okulu geldiniz yaptınız dedi. Yaklaşık 250 çocuk okuyacak. Yaklaşık 250 Kırgız çocuğu orada okuyacak. Hmm. Dedi ki bu okulu geldiniz yaptınız dedi. İhtiyacımız vardı dedi bizim. Ee, ve bunu siz kardeşlerimiz yaptınız dedi. Evet. Ve adını da Atatürk'ün ismini koydunuz dedi. Biz Atatürk'ü tanıyor biliyoruz dedi. İnşallah dedi, buradan dedi, Atatürk gibi idealist insanlar yetişecek dedi. Biz bundan eminiz dedi. E yeter. Bir kişi yetişse yeter, bir tane. Evet Sayın Başkanım. Bir, bir e, Kırgız çocuğu orada idealist olarak yetişse, idealleri olsa, mesela o ideallerin içerisinde e, Kırgızistan'ın gelişmesi olsa, Kırgızistan Türkiye Cumhuriyeti dostluğunun önemini kavrayan bir şey olsa, bu yönde hizmet etse yetmez mi? Yeter. Çok şey demektir. Yani onun için Ecdat demiş ki bir müh bir nal kurtarır, bir nam bir at kurtarır, bir at bir yiğit kurtarır, bir yiğit bir ülke kurtar demiş. Yani bir insan çok önemli. Bir insanın önemini anlatmak için söylemiş bunu. Veya her şeyin önemini anlatmak için söylemiş. Yani boş verip geçemezsiniz. Boş ver diyemezsiniz. Ee, yöneticiler olarak böyle bir lüksümüz yok. Bizim imkanımız yok. Tabii biz bunu yaparken öyle tesadüfte yapmadık. Ülkemizin Dışişleri Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'ndan, gerekli mevkülü eden hepsinden izin alarak yaptık bunu. Hatta ki gecikti. Sebebi de pandemi. Pandemi hmm. girdarı. Yoksa bugüne kadar çoktan bitecekti. Ee, çok şükür kazasız belasız yaptık. hizmete açtık ve sonuç itibariyle o bölgenin valisine e, milli eğitimine teslim ettik. Geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Allah, olsun i̇nşallah bizim niyetimiz dediğim gibi e, halisane bölge halkına hizmet etmek, bölge halkının gelişimini sağlayacak çocukların yetişmesini yetiştirmek. Bu niyetle oraya gittik, o yaptık. İnşallah amacına ulaşır diye umut ediyorum. Umarız. Niye buradan başladım Dikkat çekici. Çünkü belediyelerin genelde yaptıkları bir iş değil. Eskut Belediyesi dediğim, biz gibi dediğiniz gibi hem ilçe içinde çalışmalarını yürütüyor, hem tesis açılışına devam ediyor, tesis artırmaya devam ediyor. Hem de Kırgızistan'a bulunca biraz dikkat çekici tabii ki. Tabii Kırgızistan şimdi e, bu bizim Türk Cumhuriyetlerinin en gariplerinden birisi, biliyor musunuz? Evet. Garip demeyelim de, yani şöyle diyelim, yeraltı kaynaklar açısından en... E, fakir ülkelerinden birisi. Mesela Kazakistan'da doğalgaz var, petrol var. <gülüyor> Türkmenistan'da ikisi de var. Azerbaycan'da var. Ama doğal doğalgaz da yok, petrol de yok. Yeraltı zenginlikler açısından gerçekten e, sıkıntılı. Peki gelir? Ülke zaten gelişmemiş. 73 yıl esarette kalmış. De hala Rusya'nın o bölgelerde etkisi var. Onun tesiri var oralarda. E, e, böyle bir yeri elbette ki geliştirmek, kalkındırmak lazım. Bu e, yönet şeye e, Kırgızistan'ın gelişimine katkı sağlamak lazım. Ekonomik olarak şartları ağır. E, bu şartlar içerisinde öyle bizim yaptığımız bir okulu yapıp o vilayetin çocukları hediye etmesi, çocukları burada okutması çok zor bugünkü şartlarda. Şimdi onun için bizim yaptığımız bu okul çok kıymetli. Bizim için çok kolay. Yani biz oraya yaklaşık bir 1000 metrekare bir bina yaptık. Ee, bizim için e, belki çok kolay. yani 1500 metrekare inşaat dediğiniz nedir yani, hmm. Türkiye'de? Ama orada çok kıymetli, çok önemli. Orada 250 çocukluk bir kreşi yapmak e, Türkiye'de işte 6 ayda yaparsınız bitersiniz, imkanınız varsa. Orada bu şartlar biraz zor. Onun için ee, o bölge halkı bizi bağrına bastı. Ee, gerçekten 3-4 gün bizi ağırladılar. Ellerindeki imkanlar neyse en azından gö gözlerindeki o samimiyet ışıltıyla e memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ilettiler. Bu çok önemli bir şey. Bir de orada tabii ki en azından 25-30 tane de hanımefendiye iş imkanı çıkacak. Bir doğu var. Hmm. Tabii yani netice 250 altında. çocuk, bir 10 çocuğa bir e öğretmen baksa hı hı. bu 25 kişi demektir. İşte temizlikçisi, güvenlikçi en az 30 tane insana da orada bir iş imkanı, istihdam imkanı da sağlandı. Böyle bir şey de çok önemli bir rakam. Kesinlikle. Onun için güzel bir iş yaptığımıza inanıyorum. Hayırlı tekrar olsun. Tekrar hayırlı olsun sayın başkan. Ol. Devamını dileriz. İmkanı Nasıl? hayırlısı. Sayın başkan şimdi dönelim tekrar Türkiye Yetimesku tarafına kültür sanat faaliyetlerinden biraz bahsedelim. Böyle sizin her yıl yaptığınız bir festival vardı ama bu salgın maalesef pek çok şeyi etkiledi. Fakat kaldığı yerden devam edecek evet. gibi değil mi? Ee, bu festival önemli, hem Anadolu Yemekleri var, Türk kültürünü tanıtıyorsunuz, oyunlar var, konserler var. Dolu dolu geçen bir festival bildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla. Şimdi güzel ifade ettiniz, bizim Arası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimiz, 24.sünü yapacağız bu yıl. İşte son iki yıl pandemiden dolayı yapamadık. Hı hı. Türkiye'de her şey sekteye uğradığı gibi, dünyada her şey ötelendiği gibi, ertelendiği gibi bizim de festivalimiz ötelendi. Yapamadık. Biz de yazdık oraya işte 22.sü pandemiden ötelendi, 23.sü pandemiden <Gülüyor> ötelendi. Şimdi bu yıl 24.sü inşallah her şeyimiz hazır. Tabii ki bu festivaldan öte bir toy, Türk toyu. Bu şenlik... Yani bu işte bize az önce söylediğim e, Türk coğrafyasında yaşanan, yaşatılan, anlatılan kültürün, geleneğin, göreneğin, örfün, adetin yaşandığı, yaşatıldığı, anlatıldığı e, ve özellikle de gençlerimize, çocuklarımıza tanıtıldığı, bu vesile de geleceğe taşındığı önemli bir kültürel faaliyet. Yani bunu festivalin ötesinde görmek lazım. Birçok festivaller yapılıyor şimdi ülkemizde, her yerde, hepsi güzel. Birçok çalışmalar yapılıyor, hepsi güzel. Ee, katılımlar oluyor, hepsi çok güzel. Ee, ama sonuç itibariyle bizimki, evet adı bir festival, Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ama bu tabii işlevi çok farklı. Şimdi biz bunu, ilkini 1999'da, ilk belediye başkanlığım döneminde organize etmiştim. O zaman e, başlatmıştım onu. İşte o günden bugüne e, geldiğimiz noktada e, 24. dördüncüsünü yapıyoruz. Şimdi ülkemizin her tarafı, köşesi güzel. Etemezkut'a bu her güzel şehrimizden insanlarımız gelmiş, yerleşmiş. İşte Çankırılısı, Yozgatlısı, e, Erzurumlusu gibi. E Şimdi birçok hemşerimiz gelmiş. Onlar gelirken kültürlerini getirmişler. Tabii. Örflerini, adetlerini, geleneklerini getirmişler. Folklorunu, türküsünü, şarkısını getirmişler. Şimdi bunlar orada dernekler kurmuşlar. Sivil toplum kuruluşları oluşturmuşlar. Şimdi ben de zaten bu yönüyle bir kent konseyi inşa ettim. Kent konseyinde 50'ye yakın sivil toplum kuruluşumuza da yer verdim. Onları da orada topladım. Şimdi hemşeri dernekleri ve vakıfları başta olmak üzere, Türk Cumhuriyetleri, Elçilikler vasıtasıyla, kardeş şehirlerimiz vasıtasıyla bir katılımın sağlandı. büyük bir festivale organize ediyoruz. Bunun için özel meydan yaptık. Türk Beyleri kent meydana yaptık 2012 yılında. Ve orada e, e, bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. İşte mesela Özbekistan geliyor. Özbekistan'ın tabii ki orada e, ona verilen zaman dilimi içerisinde ona verilen stand büyüklüğündeki bir yerde Özbekistan'ın genel kültürünü tanıtma imkanı yok hepsini Ama orada, oradan böyle e, öne çıkan, böyle nameler, kendilerini anlatan e, türküler, şarkılar e, gibi ne varsa bunları orada sergileme, anlatma imkanı oluyor. Benim Etimeskutlu gencim geliyor, Etimeskutlu hanımefendi geliyor. ...ve yaşlısı genci geliyor... ...veya Ankara'nın herhangi bir semtten biri geliyor... ...orayı gezen... Şeyleri, e, ...festival alanını gezen herkes... ...işte oraya giriyor... ...Özbekistan'ı, oraya giriyor Türkmenistan'ı... ...oraya gidiyor Kırgızistan'ı... ...veya Türk coğrafyasında... ...bağımsızlığını kazanamamış... ...birçok soydaşımız var bizim... ...mesela Irak Türkmenleri var... ...e bunları biz silip atacağız... ...ne yapacağız yani bunların... ...örfleri, adetleri, gelenekleri... Dertleri, sorunları konuşulmasın mı? Mesela bizim Doğu Türkistan var. Ne yapacağız? 35 milyon insan orada. Bizim soydaşımız. Yani bunların gelenekleri, örfleri, adetleri konuşulmaz. mı? Batı Trak'lı Türklerimiz var. Kırım'da insanlarımız var. Tabii. E Şimdi bu Türk coğrafyasına baktığında yaklaşık 300 milyona aşkın bir e, nüfustan söz ediyorsunuz. İşte bu festival, bu Türk coğrafyasındaki kültürün, sanatın, folklorun... Bizi bize eden değerlerin yaşanması, yaşatılması, anlatılması ve bunların etrafında buluşarak geleceğe inşa edilmesi açısından çok önemli, büyük bir organizasyon. Ve burada tabii ki Etemez Kutlu hemşerilerimiz birçoğu belki tatile gidemiyor, bazı geziler yapamıyor, bu festivali bekliyor akşamları. <Gülüyor> Onun için bazı sanatçılarımızı akşamlara getiriyoruz orada. 10 gün boyunca 10 tane sanatçıyı da getiriyoruz. Orada konserler de verdirtiyoruz. Çok güzel büyük bir şenlik, büyük bir toy ve bu festival inşallah 26 Ağustos'ta başlatıyoruz cuma günü büyük bir kortej yürüyüşüyle. 26 Ağustos aynı zamanda Zafer Haftası. Değil mi? Malazgirtin. Evet, e, evet. yıl dönümü. E, Ağustos ay zaten hep zaferlerle dolu. Doğru. Yani bu çok önemli bir şey. 26 Ağustos zafer Haftası'nın başlangıcında başlatıyoruz onu. 4 Eylül'de bitiriyoruz. 10 gün. 30 Ağustos bunun içerisinde kutlanacak inşallah. 30 Ağustos zafer bayramı. Dolayısıyla buradan sizin vasıtınızda ekranları başında bizi izleyen bütün Ankaralıları, hatta ki Ankara dışındaki bütün hemşehrilerimizi bu festivale bekliyoruz. Bu çenle, bu toya bekliyoruz. Her akşam orada e, en az 2-3 saatlik güzel bir e, zaman dilimini beraber paylaşmak. Beraber yeni şeyler öğrenmek. Beraber e, yeni şeylerle, yeni insanlarla birlikte olmak çok güzel. Tabii, tabii. Onun için e, bu vesileyle herkesle davet etmiş olalım. Ee, bu davette buradan e, sizin vasıtanıza iletmiş olan Çok güzel bir şey, Sayın Başkan. Zaten kalabalık oluyor biliyorum. Talep de çok fazla. Bu yılda kesin olacaktır. Hele ki iki yıl yapamadınız. Tabii sizi davet ediyoruz. Başkent TV olarak. Orada her muhakkak. gün e, e, bizi ve oradakileri izleyicilerinizle buluşturmak maksadıyla sizi de bekliyoruz. Tabii tabii. Kanal bir ekibi olarak geleceğiz Sayın Başkan. Muhakkak. Şimdi anladığım şu anlattıklarınızdan program gelişinden beri kötülüğümüzü tanıtmak için Pek çok işi yapıyorsunuz. Zaten yaptığınız tesislere verdiğiniz isimler de öyle. Korkutata Kültür Merkezi bunlardan birisi mesela. Ve diğer isimler. Başka bir çalışmanız da var yine kültürümüzü tanıtmak için yaptığınız bir Türk Tarih Müzesi var. Ve aynı zamanda parkı var. Şimdi i̇şte evet. bu tarafa geçelim yine kültür ve tarihi faaliyetlerden devam edelim. Bugün başkanım. hep bunu, bunun üzerinde duralım isterseniz. Tabii tabii buradan gidelim, tabii. buradan inerleyelim. Şimdi e, geçen yıl işte bu ay, Ağustos ayının. 29'unda da açmıştık, hmm. Türk Tarih Müzesi. Türk Tarih Müzesi, tabii yine Bağlıca bölgemizde yaklaşık 60.000 metrekare alan üzerinde, 55.000 metrekaresi açık, 6.000 metrekaresi de kapalı olmak üzere açık ve kapalı bir müze. Burada bu müze inşası yaklaşık 4-4,5 yıl sürdü. 2019 seçimleri öncesi, 2017-2018 o tarihlerde başlamıştık ve işte geçen yıl hizmeti açtık. Bu müzenin yapımında tabii ki birçok insanın emeği var, birçok insanın katkısı var ama bunların en başında da bilim kurulu var. Bu tabii ki sen, neticede tarih bir bilim. Bunun ilgileri, bu bilimin sahibi olan Tarihçilerimizden oluşan, sanatçılarımızdan oluşan bir birim kurul var. Yeri gelmişken onları da isimlerinden analım başındaki ismi. Bu birim kurulumuzun başında Yeditepe Tepe Üniversitesi'nin tarih bölüm başkanı Profesör Doktor Ahmet Taşağıl hocamız var Bunun nezaretinde gerçekleşen bir müze, müzeyi yapan biziz, yaptıran biziz ama sonuçta ben tarihçi değilim yani. Ben heykel tıraş değilim. <gülüyor> İlla ki bir olman gerekiyor. Tabii yani bu işin sahipleri var. Sonuçta ben sadece e, idealleri olan, hedefleri olan, üstlenmiş olduğu misyonun farkında olan bir kardeşiniz olarak böyle bir müzeyi yapacağımı ifade ettim. Bunun için ortaya bir irade koydum. Koyduğumuz bu iradenin de arkasında durduk. Ve sonuçta bunun için yapılması gereken neyse... Kimle, nasıl yola gideceksek öyle oldu hı hı. ve sonuçta böyle güzel bir şey. Bu gördüğünüz ekranlarda gösteriyor zannediyorum arkadaşlar. Evet şu bu, an ekranda Sayın Başkan. Bu tarih müzesi sadece Ankara'da değil ne Bey onu söyleyeyim. Bakın sorgulayabilirsiniz. E, şu anda internet ortamı var. İnsanlar iletişim istediği yere istediği kadar anlık ulaşabiliyor. Herkes sorgulayabilir. Bu sadece Ankara'da değil. Türkiye'de değil, Türk coğrafyasında tek bir projedir. Çok önemli bir projedir. Burada bizim ecdatımızı biz Ergenekon çıkışından aldık. Ergenekon çıkışından aldık. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar getirdik. Hı. Cumhuriyeti kurdutturduk ve orada bıraktık. Şimdi bu tarih dilimi binlerce yıldan söz ediyorum. Binlerce yıllık medeniyetten söz ediyorum bu binlerce yıllık medeniyetin içerisinde tarihin belirli dönemlerini ve tarihe damga vurmuş belirli kahramanları burada heykellerle, resimlerle canlandırmalarını yaptık. Şimdi burada 210 civarında heykel var. Burada kapalı kısımda 1200 metrekare panoramik resimler var. Ve hepsi uzmanlar tarafından yapıldı bunların. Ve Buldaki her bir heykel bir şehir meydanına koyduğunuzda oranın e, e, temsil edecek büyüklükte bu heykeller. Ve bunlar hepsi de kendimiz yaptık. Şimdi diyorlar ki bu nasıl bir şey, nasıl yaptınız bunu? Yani buna siz güç nasıl yatırdınız diyorlar. Tabii herkesin kafasında büyük rakamlar oluşuyor. Hı hı. Eğer ki işi bilmezseniz doğru. Buna güç yetmez yani. Ama biz önce bir heykel atölyesi kurduk. Mesela Yurt dışından da yurt içinden de bazı heykel heykeltıraşı arkadaşlar aldık. Getirdik. Bunların ihtiyaçlarını da karşıladık. Ve burada bu heykellerin tamamını kendimiz yaptık. Hmm. Tabii. Sonuçta işte orada dediğim gibi o açık hava müzesinde hepsi mesela kimi koymuşsunuz? Sultan Alparslan. Mesela orada ne var? İşte Kırşat ve Kırkçerisi. Orada ne var? İstanbul'un fethi. Orada ne var? Sakarya Meydan Muharremesi. Orada ne var? Çanakkale Meydan Muharebesi. Mesela şimdi orada ne var? 16 ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'de 10 büyük Türk devletlerinin kurucuları gibi işte ilmi ve bilimsel alanda birçok hizmetler olmuş. Ee, geçmişimiz, büyüklerimiz, ecdadımız, Yunus Emresi'nden tutun. Ankara'nın mimarı Hacı Bayram'dan tutun, işte Korkut Atası'ndan tut, tutun, işte i̇bn Sinası, Pirisi, Piri Reisi, Mimar ne kadar ee, Nasrettin Hoca'nı eskesmedik tabii. Neticede böyle birçok değerlerimizin e, orada heykellerini e, yaparak çocuklarımıza tanıtma imkanını kavuştuk. Orada tabii ki Cumhuriyet dönemi, Atatürk, Silah Arkadaşları, Cumhuriyet'in kuruluşu, önemi e, gibi çok önemli bir e, tarihi dokümanı oraya e, inşa ettik. Sadece bunlar da yetmedi. Tabii ki bizim e, tarihte önemli, edeb bugünkü edebi eserler diyebileceğimiz e, yazıtlarımız var. Hmm. Tabii, Tony Hukuk yazıtı gibi... İşte Bilge Kağan yazıtları gibi. Bu yazıtların orijinallerinin birebir, aynısını biz burada gelen ziyaretçilerimizin ziyaretine açtık. Ve burada 650 kişilik büyük bir konferans salonu, 40 bin, kişi, 40 bin adetlik büyük bir kütüphane, burada yine bir sergi salonları, ve hediyelik eşya satış layanları e, ve gelen ziyaretçileri ağırlamak için de bir restoran, kafeterya yaptık. Şimdi burasını girdiği zaman 2-3 saatte anca gezer bir ziyaretçi. Tabii. tabii. Her e, e, heykelin veya her bir e, panoramik resmin, her bir e, oradaki anlatımını yapılan e, kompozisyonun bilgi notları var. Bu Bilgi notlarından gelen ziyaretçi orada ne mesaj veriliyorsa orada alıyor. Ve Nebi Bey size şunu söyleyeyim. Tabii ki bunu niye yaptınız? Şimdi bir de bu var mesela. Kırgızistan'a okulu niye yaptınız? Bunu niye yaptınız? Şimdi Kırgızistan'a okulu niye yaptıysak aynı amaç burada da vardır. Biraz önce anlattığım festivali niye yapıyorsak 25 yıldır, 24.sünü yapacağız İlk başkan olduğum 99'daki e, ortaya koyduğumuz hedef neydi ise bu müzede odur. Peki nedir o? Bu şudur. Şimdi bizi biz eden değerler vardır. Bunların başında da tarih gelir. Biz Tabii. tarihimizi bırakamayız ki. Şimdi bizim tarihimizi biz, bizim çocuklara öğretmezsek kim öğretecek? Bizim tarihimizi şimdi ben dedim ki burası Türk coğrafyasında tek dedim değil mi? Hı hı. Aslında dünyada da tek diyebilirsiniz. Çünkü böyle bir müzeyi, senin tarihini, benim tarihimi, bu milletin tarihini, herhalde elin Almanı, İngiliz'i, Fransız'ı götürüp de böyle bir müze yapacak hali yok. E, böyle de bir şey de yok zaten. Peki, Türk coğrafyasında da yok. E Türkiye'de de biz yaptık. O zaman dünyada tek diyebilirsiniz. Rahat olun. Yani ben sorguladım, öyle zaten. Şimdi, peki nedir derdimiz ne? Derdimiz tarihimizi çocuklarımıza iyi öğretmek. Bizim tarihimiz şanlı bir tarihimiz var Nebi Bey. Bizim tarihimizde esaret yok. Bizim tarihimizde zulüm yok. Bizim tarihimizde haksızlık, adaletsizlik yok. Bizim tarihimizde hak var, hukuk var, adalet var. Yeryüzünde hakim olduğumuz sürece mazlum milletlere umut var. Bizim tarihimiz böyle bir şanlı bir tarih. Ve biz... Esaret olmamış bir milletiz. Esirliği kabul etmeyen bir milletiz. E şimdi peki biz bunu çocuklarımıza anlatmazsak? Peki diyebilirsin ki, başkanım okullar var, ilkokul, ortaokul, orta öğretim, lise neyse, üniversitede tarih okuyor çocuklar. Doğru. Orada okuyor, burada da dokunarak geliyor, öğreniyor. Elbette ki birebir de burada yaşıyor. Hmm. Birçok üniversite öğrencisi geliyor oraya. Birçok lise öğrencisi geliyor oraya. Geçen yılla açtığımız günden bugüne kadar 550 binin üzerine çıktı ziyaretçi sayısı. Çok önemli bir rakam. Harika. Çok önemli bir rakam. Ve en çoğu da özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz. Birçok tarihçi geliyor ya ben hiç tanımadığım, sonradan tanıştığım birçok bu alanda e, kitapları olan ve böyle bir şeyin gerçekten nasıl düşündünüz, yaptınız diye e, teşekkürlerini ileten ve e, böyle bir şeyin olması gerektiğini söyleyen birçok böyle telkinler alıyoruz, tepkikler alıyoruz. Peki burada işte çocuklarımıza, gençlerimize bu senin necdatın, bu senin tarihin, bizim tarihimiz. Bunları bu bizi bize deyen değerlerin içerisinin başında gelir. Elbette ki başka değerlerimiz de vardır bizim. İnançlarımız, bizim kültürümüz, türkülerimiz. Şarkılarımız, öflerimiz, adetlerimiz, misafirperverimiz, mesela ne bileyim insana karşı e, konuşurken sohbet ederken duruşumuz, bizim her bir sürü şeylerimiz vardır, değerlerimiz vardır. Biz bunları çocuklarımıza öğretmezsek, bunların etrafında onları bir etmezsek, bunları öğretip geleceğe inşa edeceğini, etmesi gerektiğini anlatamazsak o zaman olmaz. Ee, sonuçta e, e, Sayın Başkan son 5 dakikamız kalmış bu mi? arada ee, tamam toparlayalım sonuçta işte bu müzeyde bu amaçla yapılmış ve e, hizmete açılmıştır e, dediğim gibi e, burada e, birçok insan emeği vardır ben bu vesileyle tekrar herkese teşekkür ederken e, müzemizin de ee, başta Ankara'mız olmak üzere e, ülkemize ve e, Türk coğrafisine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ama Sayın Başkan anlattığınız gibi tarihi okumak değil sadece görerek hissetmek, göklük kitabelerini görmek onları okumak Tabii. bile bambaşka daha iyi akılda kalacaktır ki e, biz geçmişimizi bilmezsek geleceğe nasıl adım atacağız ve toplum beraberliği millet birlikleri nasıl sağlayabileceğiz geçmişi öğrenmez. Kesinlikle kesinlikle. Şimdi bakın bu festivalin amacı bu tarih müzesinin amacı. Bunların dışında birçok da faaliyet yapıyorum ben. Ee, Cumhuriyet'in yüzyılına dair de bir çalışmanız tabii. var bildiğim kadarıyla. Bir... Bu alanlarda birçok çalışma yapıyorum. Tek derdim var. Tek e, amacım var. O da e, bakın son 40 yıldır bu ülke bir e, terörle mücadele verir. Hı hı. Terörü harcana paran hatta hesabı yok ama Sayın Genel Başkanımızın bir e, beyanından hareketle söylüyorum. Ee, bu yaklaşık 8-10 ay önce verilen bir rakam 2.2 trilyon dolar sadece nakit para harcanmış. teröre daha hala harcanıyor. Kaybettiğimiz insanın hatta hesabı yok. Maddiyatla ölçemeyiz. Evet. Peki bunun sebebi nedir Nebi Bey? Bunun sebebi kim bu? Bu ülkeden çıkan insanlarla bu ülkeye bayrak açan, silah çeken insanlar değil mi bunlar? 15 Temmuz'u biz niye yaşadık? 15 Temmuz'u kim yaptı? Bizim okullarda yetişen bizim çocukları eline geçirmiş ve bizim çocukların e, kullandığı uçaklar bombalamadı mı bu ülkeyi? Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kim bombalayabilir? Hangi ülke buna cesaret edebilir? Dışarıdan bizim Ankara'nın göbeğindeki özel harekatın üzerine kim bomba atabilir? Sivil halkı kim bombalayabilir? Kimse cesaret edemez. Kim yapabilir biliyor musun? İşte kendi içinden, kendi değerlerini vermediğin. Bu ülkeye sadık, sadakatli insanlar yetiştirmediğin sürece o insanlar nereye bağlıysa oranın emrini yerine getirirler. İşte 15 Temmuz'u yapanlar da okkonus ötesinde birinin sadakatine bağlılardı, oraya sadıklardı, o talimat verdi, yaptı. Dolayısıyla biz bu ülkeye sadık, sadakatli, bu ülke sevdalısı, Gençler yetiştirmemiz lazım. Hı hı. Bu ülkenin değerlerini onlara vermemiz lazım. Bu ülkenin kıymetlerini etrafında buluşturup geleceğe inşa etmelerini sağlamamız lazım. Başka şansımız yok. Yoksa bugün bununla mücadele ediyorsun, fetö denen bir yapıyla yarın başka bir şeyle mücadele edersiniz. Şimdi PKK ile mücadele ediyorsunuz, YPG ile mücadele ediyorsunuz terör yapısıyla yarın başka bir şeyle mücadele edersiniz. Tabii. Onun için muhakkak değerler etrafında buluşup kaynaşıp geleceğe inşa edecek gençleri bu ülkeye sadık, sadakatli, bu milletin değerlerine sadık, sadakatli insanlar yetiştirmek zorundayız. Onun için de hangi makamda kim olursa olsun, ister belediye başkanı olsun, ister bakan, ister başbakan veya herhangi bir kamuda yönetici olsun veya herhangi kendi işin anne olsun, baba olsun, özellikle hedefimize ve birinci öncelerimize bunu koymak zorundayız. Yoksa Gelecekten ilelebet var olacak diye biz ülkemizden umut var olamayız. Bu amaçla bu çalışmaları yürütüyoruz. Ben e, bu vesileyle size de teşekkür ediyorum. Gözüme bakıyorsunuz, tamam, toparladım, getiriyorum. <gülüyor> Sayın Başkanım, e, ben ekonun başındaki e, vatandaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Başka programda konuşalım çünkü daha soracağım ve anlatacağınız çok şey vardı. Devam edelim evet, başka programda konuşalım. İnşallah. Hatta festivalde konuşuruz i̇nşallah, sonrasında. Inşallah. Çok i̇nşallah. teşekkürler. Ayağınız ben teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Sayın seyirciler, Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel Stüdyomuzay'da daha konuşacak çok şey vardı. Mesela Cumhuriyetimizin 100. yılında... Bir sanat merkezi açacak Etimeskut Belediyesi ve Sayın Başkan, ee, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diyelim. Coşkulu bir yıl olacak 2023 bizim için. Etimeskut Belediyesi de böyle bir e, sanat merkeziyle Cumhuriyetimizin 100. yılının 1. asrını kutlayacak. Daha konuşacak çok şey vardı tabii. Başka programda devam edeceğiz. Biz de programı noktalıyoruz. Yarın sabah son haftanın son güne bakışıyla burada olacağız. Emeğe geçen herkese adına hepinize huzurlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Thank <laughs> you.